Herkese merhaba sevgili Teknoloji Roku takipçileri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için çok güzel bir liste hazırladık ve bu listede Şubat 2022 tarihi itibariyle alabileceğiniz en mantıklı ve en güzel dizüstü bilgisayarları bu listeye koyduk. Şimdi listeyi nasıl oluşturduk belki aklınıza bu soru geliyor olabilir. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Belli bir kalitenin, belli bir hızın ve belli bir donanım kapasitesinin üzerinde olan dizüstü bilgisayarları seçmeye çalıştık. Listemizde farklı markaların farklı ürünleri var. Bu ürünler arasında günlük ihtiyaçlarınızı görebileceğiniz uygun fiyatlı modeller olduğu gibi oyun tarafında da kullanabileceğiniz dizüstü modelleri var arkadaşlar. Listeyi oluştururken dikkat ettiğimiz şey şuydu. Minimum 8 GB bir RAM olsun. Mümkünse işletim sisteminin Windows 10 olmasını tercih ettik ama bazı modellerde FreeDOS olan seçenekleri de eklemek zorunda kaldı. Çünkü uygun fiyat seçeneklerini koymaya çalıştık bu listeye çok yüksek fiyatlı modelleri koymadık ve günlük ihtiyaçları karşılayabilecek evinizde işinizde eğitimde kullanabileceğiniz düzgü bilgisayar önerilerini sizler için sıraladık listenin ilk sırasında HP'nin 15-DA2033NT isimli modeli var şimdi bu modelin özelliklerine bakacak olursak Intel Core i5-10210U işlemci var 4 GB RAM'le geliyor ve 256 GB SSD'ye sahip ve Windows 10 Home işletim sistemi var ve 15.6 inçlik bir ekranı var. Bu bilgisayarın belki tek eksiği RAM'i birazcık düşük onu söyleyelim. RAM düşük ama fiyatı çok uygun olduğu için biz bu listeye ekledik. Bu RAM'i de kendiniz haricen bir RAM alıp yükseltebilirsiniz. Bunun da altını çizelim. Fiyatı 6498 TL. Bu biraz da ek yapıp bir RAM aldığınız zaman, 4 GB RAM ve 8 GB'lik tek bir RAM aldığınız zaman her işinizi görecek güzel bir bilgisayar olur. Bunun da altını çizelim. Listemizin ikinci sırasında ise Monster Abra A5 var. ve 1723 sürümü. Intel Core i5 işlemci kullanıyor bu model. 16 GB RAM ve 500 GB SSD var üzerinde. Ekran kartı olarak ise ekran kartı önemli. RTX 3050 Ti var. Free DOS da geliyor. Yani işletim sistemi bulunmuyor üzerinde. Ve 15.6 inçlik işte Full HD bir ekranın olduğunu da söyleyelim. Bu ürünün fiyatı ise 14.136 TL arkadaşlar. Evet birazcık fiyatı yüksek. En azından ilk modele göre ama üzerinde çok iyi bir ekran kartı var. Ve donanım özelliklerine baktığımızda da Oyuncuları memnun edecek ve 10.000. nesil bir Intel işlemci olduğunu da söyleyelim. Güzel bir bilgisayar olduğunu belirtelim. Listemizde ilerlemeye devam ediyoruz. Üçüncü sırada Asus TUF Gaming FX506LH modeli var. Bu modelde Intel Core i5 işlemcili ve 10. nesil 10.300H işlemciyi kullanıyor. 8 GB RAM, 542 GB SSD ve GTX 1650 ekran kartı ile geliyor. Freedos var bunun üzerinde yani işletim sistemi bulunmuyor ve 15.6 inçlik bir Full HD ekranımızın olduğunu belirtelim. Bu da bir oyun bilgisayarı isminden de anladığınız üzere ve fiyatı ise 12.695 TL. Listemizin bir diğer dizüstü bilgisayar önerisi ise Asus X515ZF modeli. Bu model ise Intel Core i5-1035G1 işlemci kullanıyor. 8 GB RAM, 256 GB SSD MX, 130 ekran kartı, Windows 10 Home işletim sistemi ve 15.6 inçlik bir ekran olduğunu belirtelim. Fiyatı ise 8.299 TL. Fiyatı da gayet uygun arkadaşlar. En azından böyle bir özellik sunan diğer modellere göre uygun fiyatlı olduğunu söyleyebilirim. Listemizin bir diğer dizüstü bilgisayarı ise Lenovo IdeaPad 5 Intel Core i5 işlemci kullanıyor ki 11. nesil. 1135 G7 işlemcisininle beraber geliyor. 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10 Home işletim sistemi ve 14 inçlik Full HD bir ekranla bizleri karşılamış oluyor. Fiyatı ise 9020 TL yani 9000 TL diyebiliriz. Bu da sunduklarına göre fiyatının iyi olduğunu söyleyebilirim. Çok ucuz değil, çok pahalı da değil. Sunduklarına göre iyi olduğunu belirteyim. Bir diğer modelimiz ise Asus'un X515JF modeli. Bu model Intel Core i5 1035 G1 işlemciyle geliyor. 8 GB RAM'imiz yine var. 256 GB SSD'miz var. Yine bu modelde MX130 ekran kartı var. Windows 10 Home işletim sistemiyle geliyor. Ve 15.6 inçlik Full HD bir ekranı var. Fiyatı ise 9.499 TL. Bu da fiyatına göre fena almayacak bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. Listemizde aşağılara doğru inelim. Ve listemizin son bilgisayarı ise... Huawei MateBook D15. Biz bu ürünlerin bir kısmını incelemiştik. Mesela Huawei'de yine kanalımızda incelemesi vardı arkadaşlar. Onu da arama yaparak kanalımızda bulabilirsiniz. D15 modelinin Intel Core i5 versiyonu. Bu bilgisayarda kullanılan işlemci 10.210U, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10 Home işletim sistemi ve 15.6 inçlik Full HD bir ekran bizleri karşılıyor. Fiyatı da sıkı durun 7.662 TL. Gerçekten de uygun bir fiyat. Tabii ki şuna dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Fiyatlar bu videonun çekildiği tarihteki rakamları yansıtıyor. Kurlar değişebilir, durumlar değişebilir, ürünler e, tedavülden kalkabiliyor bazen. Uzun bir aradan sonra bu videoyu izlerseniz belki bu rakamları ve bu ürünleri bulamayabilirsiniz. Ama biz daha çok size günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir donanım seviyesinde bir şeyler önermeye çalıştık. Bu donanım seviyesinde olan başka markaların başka ürünlerde işinizi görecektir. Onu da altın uzakta çizeyim. Bu arada açıklamada sizlerle bir link paylaşacağız. İşbirliği yapıyoruz hepsi buradayla. Orada alışveriş yaptığınız zaman bize de katkıda bulunmuş olacaksınız. Bunun da altını çizelim. Evet arkadaşlar bir aylık dizüstü bilgisayar önerileri listemizin daha sonuna geldik. Bu listede sizlere Şubat 2022 tarihi itibariyle önerebileceğimiz dizüstü bilgisayarları anlatmaya çalıştık elbette önereceğimiz ürünler sadece bu kadar değil ama en azından size bir fikir vermesi açısından burada seçtiğimiz modelleri sizlere aktarmaya çalıştık konuyla ilgili sorularınız görüşleriniz fikirleriniz yorumlarınız olabilir yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin Biz de sosyal medya hesaplarına takip etmeyi unutmayın aynı zamanda hepinizi teknoloji.com adresinde de bekliyorum orada bu tarz, e, bunun gibi ya da daha farklı teknoloji haberlerini de bulabilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.